Evet, değerli arkadaşlar ben Astrolog Arif Aydın. Yeni bir bölümden herkese selamlar. Bu bölümde de niye ele alıyorduk? Satürn transitlerinin evlerdeki durumlarını ele alacaktık ve bir türlü evlere giriş yapamadık ama evlerden ziyade birinci, ikinci, üçüncü çeyrekleri bundan önceki bölümde anlatmıştık. Bu bölümde de biraz daha evlere girinceye kadar olan kısımları anlatacağız. Videomu beğendiğiniz için ve beğen butonuna bastığınız için ve aynı zamanda bu videoları arkadaşlarınızla da paylaştığınız için şimdiden çok çok çok ne yapıyorum teşekkür ediyorum. Evet sevgili astroloji meraklısı astroloji sever. Bir önceki bölümü izlemediysen bu bölümü izleme onu sana söyleyeyim. Çünkü bir, bir önceki bölümde bu anlatacağım konuların bir önceki e, safhasını anlattım. Satürn transitinin anlamını Satürn'ün arkadaşlar o ev içinde ilerledikçe fark ediliyor. Yani Satürn transite hangi eve girdiyse o evin içine girip ve o evin içinde ilerledikçe çok net bir şekilde fark etmeye başlıyorsun. Ki o alanda hayatınızda zaten değişebilecek şeylerin ve değişmeye başlayan şeylerin farkına varırsınız. Çünkü hayatınızda o evle alakalı bir değişim başlamıştır. Yani Satürn orada değişim başlamıyor. Yani sizin oradaki rahatsızlık ve artık mecburi olarak bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Satürn transitinin anlamının Satürn'ün o içi, o evin içinden ilerledikçe fark edilir ve e, o derecede değiş, değişebilir. Satürn bir eve girmeye başladığında arkadaşlar daha girme girmeden yani bu girmeye başladığında bu durum Kişi tarafından Satürn teknik olarak bir önceki evde olsa bile o evin başlangıç çizgisine 6 derecelik orpla yaklaştığında hissedilmeye başlar. İşte biz buna Satürn'ün rüzgarları diyoruz. Yani Satürn senin 7. evine gelecek ama daha 6. evinde. 6. evinin bitti 7. evine gelirken 6 derece orpla yaklaştı ki buna biz ev kaspı deriz. Kaspa geldiğinde hoppa hadi bakalım rüzgarlar. Rüzgarlar, rüzgarlar. Aynen öyle arkadaşlar. Kişinin yaşamının o alanı ile ilgili bir şeyler yapma isteğini daha ilerideki tarihlerde hissedeceğinden daha yoğun hisseder. Zaten oraya ilk girişi yapmaya başladığında bundan sonraki 2,5 yıllık süreçte neler yaşayabileceğinin özetini o 6 derecelik orp geldiğinde anlarsın. Bu orp geldiğinde Özet akışı başlar. Önümüzdeki iki buçuk sene neler yaşayacaksın? Hadi bakalım. Hoppa. Satürn'ün herhangi bir evdeki konumunun problemli yönü Satürn'ün o eve girmesinden sonraki ilk bir yıl civarında daha belirgindir. Vakkaların yani vakkalardan kastımız işte bu Satürn'ü zedeler diyelim. Çoğunda bundan sonra kişi yaşam seyrinde daha ileri dersler almasını sağlayacak bir biçimde yaşamının bu alanıyla daha gerçekçi olarak nasıl başa çıkacağını öğrenmek için yeterince yönlendirilmiştir. Doğal olarak kişinin satürnyen yani dersleri ne kadar çabuk öğreneceği kişinin kendisine bağlıdır. Ne kadar kendinizi kabule açarsanız sizin için o kadar daha iyi olur. Bir tane söz verdi bizim komik bir arkadaş öyle derdi. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak derdi. Öyle de bir durum yani bu. Yani gülüyoruz geçiyoruz ama maalesef yani acı durumlar var. Doğal olarak kişinin satürnyen yani dersleri ne kadar çabuk öğreneceği kişinin tabii ki kendisi bağlı. Yani mesela ben size bir şey söyleyeyim. Satürn direnç demek tamam mı? Direnç, sabır, direnç. Şimdi içinizde ezaneye gidip iğne yaptıran vardır herhalde. Benim küçüklüğümde ezanede yapıyorlar da iğneleri. Şimdi sağlık ocakları yapıyorlar herhalde. Şimdi o iğneyi tutar vatandaş batırır. Acır, hatta önce refleksin çalışır, ne oluyor falan. Sana der ki, derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Derin derin nefes alırken o ilaç sana girmeye başlar ve vücudun o ilacı kabullenmeye başlar. Eğer kendini sıkarsan, zıtlaşırsan o ilaç girmez, adam basar girsin diye. Sen kendini kasarsın, taş olursun ve hem canın yanar, hem o ilaç bünyeye girmez, hem tedavi olamazsın, hem de kıçın acır. Tamam mı? İşte bu yüzden de Satürn dönemine geldiğiniz yerde yapmanız gereken şey derin derin nefes almaktır arkadaşlar. <gülüyor> derin derin nefes almanın başka bir anlamı da kendinizi kabule açmaktır. Ama yani başa o kadar acayip olumsuz şeyler geliyor ki yani artık daha diyor yani açacak bir şey kalmadı. <gülüyor> yani bir Çin atasözü der ki <gülüyor> bir yere giren şemsiye açılmaz, açılsa da çıkmaz hesabı. Hakikaten öyle bir durum. Doğal olarak kişinin arkadaşlar satın dersleriyle ilgili durum bu. Burada arkadaşlar düşünceler. Doğumalaştırılamaz, dogmalaştırılamaz. Yani dogmalaştırılamaz derken sorgulanamayan, klişe haline gelmiş şeyler vardır insanın hayatında. Adet böyle, töreler böyle, ben böyle inanıyordum. Bu dogmaları Satürn siler atar. Ama genellikle bir kişi Satürn transitinin ağırlığına en çok bu gezegen belli bir evin yaklaşık ilk yarısında olduğunda Hisseder. Belli bir şekilde davranma veya çalışma konusunda kararsızlık ve baskı en fazla bu dönemde hissedilir. Sonra kişi bu deneyim alanında daha fazla denge ve anlayış elde ettikçe baskı hala devam eder. Ama eskisi kadar zorlayıcı ya da yoğun olarak hissedilmez. Bu sistem özellikle herhangi bir doğum artasındaki gezegenin konumlandığı evler için geçerlidir. Çünkü kişinin belli bir evindeki gezegenler, olduğunda Satürn'ün bu gezegenlere tam kavuşumu, yoğunluğun tepe noktasına ulaştığında o dönemi gösterir. Yani o evdeki gezegenlerle tam kavuşum yaptığında o, yani şöyle söyleyeyim, evde senin bir gezegenin var, mesela güney ay düğümün var, ya da işte Pl Plüton var. Oradan Satürn geldi. O Plüton'la kavuştu. Gerçek yukarıdaki, aşağıdakiyle kavuşamaz ama diyelim ki orada Merkür var ve Satürn de oraya geldi. O Merkürle kavuştu. Ya da Venüs var. Venüs'te kavuştu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Pek hesaplı, ince iş diyor. Orada Satürn öyle diyor. Ben anlamam diyor. Sen seni mi sen seni, sen sıkı tut çeneni, eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni. İşte öcü, öcü gibi Satürn oraya geliyor, seni yiyor. Ve o gezegenle birleştiğinde o evle ilgili enerjinin tepe noktası gerçekleşmiş oluyor. Bayağı elliyor yani. Kişi eğer böyle bir transit döneminin ilk evresi esnasında hissedilen içsel ve dışsal baskılarla ilgilenirken, Doğru yaklaşımı kullanmışsa ki doğru yaklaşım diye bir şey yok. Yaklaşma. <gülüyor> o zaman ikinci faz bu alanla ilgili önemli kavramları daha derin hazmetme zamanı olarak görülür. hazmeteceksiniz Yani derin derin nefes alacaksınız. hazmeteceksiniz Transit halindeki Satürn bir evin sonuna yaklaşmaya başlayıp bir sonraki eve girmek üzere olduğunda yani bir sonraki evin başlangıç çizgisine 6 derecelik ork civarında yaklaştığında genellikle Satürn'ün terk etmekte olduğu evin temel anlamı ve bitmekte olan dönemle açık e, açıkça alakalı bir olay, deneyim veya farkındalık meydana geliyor ki biz de buna Satürn'ün hediyeleri diyoruz. Senin de hediyelerin de falan derken Satürn öyle bir olgunlaşma hediyesi geliyordu. Genellikle geçen 2-3 senenin çabalarının pekişmesini açıkça sembolize eden bir durum oluşuyor. Ve e, içinde bulunduğun durumun aslında bir önceki halinden daha iyi olduğunu fark ediyorsun. Ama daha iyi derken daha gelişmiş. Yoksa iyilik hani yani ne bileyim önceden zenginsindir, iflas edersin, fakirleşirsin. Tamam mı? Ama dersin ki ben o zenginlikteyken bu idrak seviyemi, bu kapasitemi, bu şeyi hiçbir zaman anlayamayacaktım o sürünmeyi yaşamadan diyeceksin. Dolayısıyla bu da kişinin zürt tesellisi şeklinde durumu ortaya çıkacak. Yani hiç mi iyi taraf yok hocam? Var tabi. Adam eğer o zenginlikte o satürn gelmemiş olsa herif zulüm edecek. Ona bunu mahvedecek fakire, fukarayı hor görecek, hakir görecek, ta ki kendisi o alanı kendisi yaşıyor. Anladınız mı? Dolayısıyla da e, yani o Satürn transiti adam eder yani kişi. Ne dedik? Bir olay olur. Bir şeyler olur. E, Birçok vakada arkadaşlar başka bir önemli transit veya progresyonla da çakışmıyor bu şeyler. Başka bir de işte vakkaların Pek çoğunda Satürn'ün belli bir evi terk etmesi dışında olan biteni sembolize edecek başka hiçbir temel astrolojik faktör bulunmaz ki sen onu Satürn'ün şeyleri, hediyeleri olarak algılasın. Her ne olursa olsun bu olay rahatlama duygusu ve tatmin duygusu ile beraber yaşanır. Dedim ya idrak. Satürn'ün bir sonraki eve geçişinden önce ortalığın temizlenmesi gibidir. Bu fenomenin üzerinde bu kadar geniş durmamızın bazı nedenleri var. Düzenli olarak gerçekleştiği tekrar tekrar görmüş olduğumuz için arkadaşlar vakkalarda, danışanlarda işte bir takım e, bu Satürn dönemiyle alakalı. Genelde bir astrolog böyle bir deneyime neden olabilecek özel bir transit, progresyon veya yönelimi boşuna arar durur. Aslında aynı olgu progres ayın bir evden ayrılıp bir sonraki eve geçmek üzere olduğu durumlarda da gerçekleşir. Çünkü hayat bir yerde bitiyor, başka bir alana geçişip orada başlayıp devam edecek. Bu sık rastlanan durumlarla ilgili örneklerin koca bir kitabı doldurabileceğini için Satürn'le alakalı bu özel yani deneyime dayalı bilgilerle şimdi bu kadarlık bilgiler verelim yeterli diyor sevgili Stefan. Stefan arıyor. Şimdi bu progres ayıç arkadaşlar çok önemli bir şey. Niye önemli? Ay progresteki en önemli hadise. Progres tabi içinizde bilenler biliyor. ilerletilmiş progreslere. Dolayısıyla da e, orada e, bir şey kapanıyor. Hayatında bir dönem kapanıyor. Bir dönem açılıyor. O ay o güneşle kavuştuğunda... Artık sen diyor önceki hayatı bir kenara bırakıp yeni bir hayata geçeceksin diyor. Bunda çeşitli sebepleri vardır. Bazıları kuzey ay düğümüne gidemez önceki süreçte yanlış olur, ya da yanlış otobüse binmiştir inmesi gerekiyordur. Öyle de olabiliyor. Buna diyorsun ki kader bu kadarmış diyorsun yani. Burada nasibimiz bu kadarmış ya da ben artık bu kadar deneyimledim ve buna bu kadar tahammül ettim diyorsun. Sevgili arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basınız ve e, paylaşınız videolarımı. Aklınıza takılan şeyler olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki e, videomuzda Satürn'ün birinci evdeki durumunu derinlemesine ele alacağız arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben Astrolog Arif Aydın. Kanalıma abone olduğunuz için ve Videolarımıza beğen butonuna bastığınız için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere.